Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Kıbrıs tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Son birkaç yılın en popüler tatlılarından biri olan Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız benimle beraber hemen yapmaya koyulun. Kremasıyla cevizliyle çok beğeneceğiniz Kıbrıs tatlısı hem sütlü hem de şerbetli tatlı sevenleri mutlu edecek. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şerbeti için 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 1 paket vanilin. Tatlımızın şerbeti soğuk döküleceği için öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Bir tencereye şekeri ve suyu alalım. Vanilyayı ekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatalım. Keki için gerekli malzemeler 3 yumurta, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı kırılmış ceviz, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 paket kabartma tozu. Derince bir kabın içine önce yumurtaları kırıyoruz. Ardından şekeri ekleyip iyice çırpıyoruz. Yumurta ve şeker köpük köpük olduktan sonra sırasıyla diğer malzemeleri ekliyoruz. Bir spatula yardımı ile karıştırıyoruz. Korcamımızı yağlıyoruz. Karışımı döküp güzelce yayıyoruz. 180 derece fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz. Kreması için gerekli olan malzemeler 1 litre süt, 1 su bardağı buğday nişastası, 1 çay bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket krem şanti. Kreması için krem şanti ve vanilya hariç bütün malzemeleri bir tencerenin içine alalım. Ocağımızın altını açmadan iyice karıştıralım. Daha sonra ocağımızın altını açalım ve karıştırmaya devam edelim. Kremamız piştikten sonra bir paket şekerli vanilini ekleyelim ve karıştıralım. Ilımasını bekleyelim. İlk sıcaklığı çıkan kekimizin üzerine soğumuş olan şerbetimizi gezdirelim. Daha sonra ılımış olan kremamıza krem şantimizi dökelim ve güzelce çırpalım. Şerbetini çekmiş olan kekimizin üzerine güzelce kremamızı yayalım. Tatlımızın üzerini çekilmiş ceviz ile süsleyelim. Dilerseniz Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz süslemek için. Tatlımızı bir gece buzdolabında dinlendirelim. Bir gece dinlendirmiş olduğum tatlım servise hazır. Kıbrıs tatlısı tarifi arayanlara bu tarifi denemelerini mutlaka tavsiye ederim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolarımın öne çıkabilmesi için sizin yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. O yüzden yorum kısmına en azından bir amacı bırakırsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.